Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanarak 5 çarpı parantez içinde 9 eksi 4 işlemini yeniden yazınız, basitleştiriniz. Peki yeniden yazalım, çok basit. 5 çarpı 9 eksi 4. Eğer dağılma özelliğini kullanmak istemiyorsanız, sadece 9'dan 4 çıkarıp sonucu 5 ile çarpabilirsiniz ama kullanmak isterseniz 5'i dağıtırsınız. 5'i 9 ve 4 ile çarpıyoruz şimdi. Sonunda 5 çarpı 9 eksi 5 çarpı 4 kalıyor. Dikkat ederseniz 5'i dağıttık. 9 ve 4 ile çarptık. Dağılma özelliği ile ilgili ilk videoda bunun neden bu şekilde olduğunu, neden 5'i dağıttığımızı sadece 9 ile çarpmadığımızı anlatmıştım. Şimdi önce 9 eksi 4 ile başlasaydık da aynı sonucu alacağımızı doğrulayacağız. Bunlar kaç eder? 5 kere 9, 45. 45 eksi 4 çarpı 5. Evet, bu nedir? 4 çarpı 5, 20'dir. 45'ten de 20'yi çıkarttığımız zaman 25 kalır. Evet, burada dağılma özelliğini kullanıyoruz. Eğer dağılma özelliğini kullanmasaydık, önce parantezi yapsaydık, şu sonucu elde ederdik. Evet, şimdi de bu yönde gidelim. 5 çarpı 9 eksi 4. Evet, 9 eksi 4 kaç? 5. 5 çarpı 9 eksi 4, o zaman 5 çarpı 5 olur. 5 çarpı 5 de 25'tir. Gördüğünüz gibi iki şekilde de aynı sonuca ulaştık. Bu, çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliğiydi. Bu ise, önce parantezin içini halletmek, ardından 5 ile çarpmaktır.